Merhabalar, ben Cevahir. Bu videoda Revise komutundan bahsedeceğim. Winchill'de bir dokümanı nasıl revizyon atlatırız bunu göstereceğiz. Breaks'in altında folders. Oradan tekrar quality altında process fm klasörüne gidiyorum. Şimdi Winchill'de revizyon atlatmak öncelikle bir yetki. Yani herkes buradan gelip buna sağ tıklayarak Revise'a basıp e, Revizyon atamıyor. Normalde bu bir değişiklik talebiyle olması gerekiyor ama bazen e, bazı dokümanları şu olabilir ya da e, bazı kullanıcılar değişiklik talebi olmadan da revizyon atlatmayı talep edebiliyorlar Şimdi böyle durumlarda öncelikle mantıken ben bir şeyi revizyon atlatmam için onun yayınlı olması lazım invertdeki bir dökümanı zaten revizyon atlatmayı çok tercih etmem öncelikle bu iki dokümanı set-state ile adminin yetkisidir bu da herkes böyle dökümanları sağ tıklayarak e, release yapamıyorlar statele yayınlı fazını aldım. Release fazını. Şimdi bu iki release dokümanı revizyon atlatacağız. Bu işlem şöyle oluyor. Önce bir tanesini de deneyeyim. Alttaki dokümanı Sağ tıklayarak revise ya da seçip actions, revise diyorum. Doküman buraya A8 iken B1 olacak ve yeni revizyonuna geçecek. Bu arada in work fazına düşecek. Ve kişilerin üzerinde check up yetkisi açılacak. Yani mantık şudur. Bu doküman A8 olan... A'nın yayınlı versiyonu üzerinde kimse dökümanı açıp bir nokta bile koyamaz ama bir değişiklik yapmak istiyorsan bunu B yapmam gerekir ve B yaptığımda da Inwork'e düşer ki değişiklik yapayım Daha sonra B1, B2, B3, çekin and check, -check out'larla çalışırım Tekrar onu da release fazına alırım Yani A8, A'nın release fazı İşte B5, B'nin e, Release olmuş versiyonu şeklinde ilerler Burada şöyle güzel bir şey var Dökümanı revizyon atlatırken Dökümanla ilişkili olan diğer objeleri toplamanıza imkan sağlar Winchill. Mesela bunun ilişkili şu anda, mesela bir dökümanı varsa, tıkladım, zaten üzeri e, kliklenebilir şekildeydi. Mesela kontrol planı da geldi. Ben aslında FME ile birlikte kontrol planı da normalde revizyona atlatmak isterim. Ve burada kliklenebilir part var. Tıkladığımda 3 tane de parça geldi. Bunların bir tanesi mesela kontrol planına bağlı, diğer ikisi FME'ye bağlı. Yani sizin revizyon yaparken... İlişkili objeleri gözden kaçırmanızı bu şekilde engelliyor. Siz e, revizyon yaparken burayı seçip hepsini yukarıdan ilişkili objeleri toplayabilirsiniz. Mesela CAD açıldı. Şu anda bu parçaya bağlı bir CAD dökümanı var. SolidWorks datası. O da buraya geldi. Bu şekilde tüm ilişkili objeleri birlikte revizyona atlatabilirsiniz. OK dediğimde. Ee, B1 oldu. Ve bununla birlikte ilişkili diğer dökümanlar ve parçalarda B revizyonunu geçti Mesela bilgi sayfasından gidersek ilişkili objelere geldim. Mesela burada az önceki kontrol planını görüyorsunuz. B1 olmuş. Parçalar B1 olmuş. Parçanın içine gidersem CAD datasının B1 olduğunu göreceğim. CAD parça ile ilişkili çünkü dökümanla değil. Ee, bu şekilde dökümanları revizyon atatabiliyorsunuz içinizde.